Herkese merhaba yeniden çılgın gibi çılgın efsane gibi efsane One My Squad videomuza hoş geldiniz. Evet abi analiz ediyorum şu an. Solda bir kişi bak ben şu ortaya alsam. O sağdaki beni görmese görme görme görme. Kardeşim seni şöyle alsam. Sonrasında seni vuramadım. Bekle. Seni de böyle alsam. Burada başka birisi var mı? Yok gibi yok gibi. Şu önüm doludur kesin bak bak. Ben yavaşça sen gel buraya. Tutunu ver bana. Şöyle e, yapıyorlar böyle. Sağ tarafa yatırıyorlar. Öyle olmuyor mu? Şöyle seni alayım ben. Bir kilde bir kildir be. Abi ha. Abi içeride 2-3 kişi var ya. Önümde de bir kişi geliyor. İçerideki seni alamadım, alamadım, alamadım. Tamam, tamam. Tamam hocam, olabilir. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arkada seni de şöyle alayım. Kanki seni lootlayabilir miyim be? Ya da seni eğer benden kaçıyorsan ellemeyeceğim. Tamam kaçmıyor. O zaman lootlamam lazım. Yapacak bir şey yok. Yukarıda hemen bir ses aldım abi. Kardeşim şurada da bak. Harita küçük ya. PUBG Mobile çok loot koyuyor ya. Helal olsun helal olsun. Kardeşim şu uzaktan bir ses alıyorum. Uzaktaki şuradaki 4x'i aldık abi. Hiçbir şey gözükmüyor. Orayı ellemeyeceğim. Orayı sonra elleyeceğim. Buraya geri gelecekler mi acaba? Onu düşünüyorum. Aha. Kanki seni bayıltayım. Yanda da ses geldi. Kardeşim ne oluyor burada ya? Birisi soldan iniyor. Birisi yukarıdan ölüyor. Abi keşke şu dör kask dördüne vurmasaydım ya. Hata yattı. Kusura bakmayın be. Buraya artık kimse geri gelmez. Ben diyorum şu karşımdaki takımı bir bitireyim. Gördünüz mü? Bekle bekle. Bekle abi. Bu biraz pro oyuncu gibi ya bir gösteriyor, göstermiyor ama traktörün ayakları filan gözüküyor mu? Gözükmüyor. Abi bombam var mı be? Bombam da yok. Ben içeceğimi içeyim. Sakince bomba atmasına gerek yok. Sakiniz abi. Kafa kafaya sakin. Bir şey yapasın var. Yapacağım ya çimde içimde. Abi şunu atayım ben. Sislerin içinde beraber savaşalım. Tamam. Hayır, hayır hayır hayır. İşte bu. İşte bu ya. Abi işte bu ya. Çok mutluyum şu an. Arkadaşlar bu geri gelebilir bu arada. Şurada bir araç falan yok mu ya? ha önümde buggy var. Şu bagi alalım. Bir rush atalım. Aha. Bir kişi gördün. Dur abi. Gerçek bu. Evet, operasyona başlıyoruz. Bu biraz raşçı herhalde. Kardeşim sana plan yapacaktık ya bayıldı mı ha bu arada arkadaşlar şey sanmayın benim biraz tepkilerim eee ne diyorlar ona delaylı o yüzden kusura bakmayın pink var yani video atıp eee konuşmuyorum onu bazıları yapıyor hem yani buradan dis atıyormuşum yok abi takımların dostu takımların kardeşi yani youtuberların kardeşi youtuberların dostu oğlum orada bir şey ışınladı Hocam nasıl olmuyor ya? Bas abi bas bas bas bas Onun canı var ya çok azdır ama 3 zıhırı yani kaskı 3 seviyeydi Bir daha göster bir daha göster Abi böyle ortam çok iyi ya bak bu sefer enerjisi abi Bak karşımda bir kişi bende bir kişi Oyun oynayasın var adamla ama Şimdi adam da iyi olabilir Bu arada hemen ctr ile iptal basında dursun diye sadece izleyin bakın Ulan adam koşuyor be seni alabilir miyim? Şöyle. Kusura bakma be. Oy oy. Bak. Bana göre böyle isimleri değişik falan olanlar var ya iyi oynuyordur be. Benim şeyime göre kardeşim bekle. Benim fikrimi göre böyle. Ama tabii ki de Nata'nın elinden kaçamıyorlar. Yapacak bir şey yok. Adamda da M24 varmış be. Dur dur dur dur. Bu kadar loot almışım sen beni öldürme. Arkadaşlar bunu her zaman yapın. Loot'ta mesela gördüğünüz enerji içeceği çok fazla. Bir 2 tane için bundan. Yani her zaman enerji içeceği için. Çünkü FP'niz FP'ye... FP... FPS FPS'iniz yükseliyor gibi yani karakteriniz daha hızlı oluyor özen her zaman içeceği için abi solumda hemen bir drop dumanı vardı evet şuradaki drop'a da bakalım bana soruyorsanız içinde ya MK ya AUK ne oluyor ne oluyor sana geleceğim sakin ol bak söylüyorum MK AUK izle gördünüz mü? İşte bu abi bu akıl ya akıl. senin MK ile öldüreceğim. 6x'i tak abi MK'ya. Geleceğim burada M4'ümü alacağım. Onu MK ile öldüreceğim. MK ile sen bittin kardeşim. Şöyleyeceğim buna MK'ya 6x'i 4x şey 3x yapalım. 6x yakın temas vuramam. Aha ses geldi. Şurada herhalde. Ha şurada bak. Ben şarjörümü değiştireyim. Sen şimdi bana molotof mu atacaksın kardeş? Kardeşim yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Yes işte bu ya. Abi benim oynayış tarzım. Bu arada hızlı bir şekilde alana gireyim ben M4 ne M4 istemiyorum Ben MK ile devam Ama şaka maka MK da güçlüymüş ha Hak verdim mobil oyunculara Şuraya bak Oğlum orada ne oluyor Ben biraz uzaklaşayım Canman basayım onlara geleceğim Beni gördüler zaten Arabayı patlatacaklar ya Dur dur Bas bas Aha Oğlum her yerde adam var Bu arada arkayı filan bir Aha Dur abi dur sana bir headshot şöyle. Kardeşim senin takım arkadaşın var. Ee, ne yapacağım ne yapacağım. MK'yi alayım elime. Ayak sesi aldım. Tamam. Sizde bir tane daha var mı? Abi arkadaki bana gelebilir ya. Ayak sesi aldım. Dur abi dur. Mermi bit. Helal işte bu ya. Tamam kanki karşımızdakini bitirelim abi. Şu 3 kişi nerede oldu ya? Bakalım gösterecekler mi? Ev nerede? Bir şey gözükmüyor. Şunları şunların lootuna bir bakayım. Size de çok bir şey yok mu? Sis alayım mı? Sis kullanırız ya. 100% kullanış. Bir şeyden korkuyorum. Böyle yakın temas giriyoruz ya. MK'nın mermisi biter mi acaba? Abi şöyle bandajımı basayım ben. Karşımızdakilere bir gidelim. Aha araba sesi. Dur dur abi. o iş mi ya. Bekle abi. Oy oy oy. Karşı takım onlara sıkıyor. Beni gördüler herhalde. Kardeşim seni alayım ben. Bana sıkma bana sıkma bana sıkmana gerek yok. Birisi daha geliyor. Bana bulaşma bana bulaşmayın ya abi. Cık, abi ya. Bir şey diyeceğim benim bir şansım var. Ama herhalde alan çok küçülmüş. Kaçıncı olduk? Üçüncü mü olduk? Oha baya az kişi kalmış hiç bakmadım. Evet buraya kadayıldığınız için çok teşekkür ediyorum sizlerden. Ve dua etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.